Herkese selam teknoloji oku takipçileri. Bugün Bahar'la beraber kameranın karşısındayız. Dedik ki bir challenge yapalım. Dedik de mi Bahar? Dedik. Demez evet. olaydık ama dedik. Evet biraz acı bir challenge olacak bu challenge. Imız. Acı bir deneyim oldu Evet ve bugün ikimiz de Bahar'la çok sinirliyiz. <gülüyor> dedik ki biz bugün çok sinirliyiz. İnsan sinirli olduğunda ne yaparsa daha kötü olur. Acı yerse. Niye kendimize Aynen bunu yapıyoruz? O yüzden dedik Aynen. ki çeşit çeşit acı alalım. Oyun oynayalım. Kaybeden de ceza olarak acı yesin. Bu yüzden burada 6 çeşit acı biberimiz var. En hafiften en acı zehire doğru gidiyor. Oyun olarak ben da böyle en ya. sinir eden en özürlü oyunu seçtik. Flappy Bird oynayacağız. Her öldüğümüz turda da biraz daha acı yiyip sinirimize sinir katmayı planlıyoruz. <gülüyor> evet. Okey öyleyse ilk turla başlıyorum. Tamam inşallah ilk de ölürsün. <gülüyor> Manipule etmek var mı? ya <gülüyor> Moniplay düşün. etti Sen, hayır. Hayır. ama konuşalım. Dai sayılırım. Çıt, çıt öyle çok olur. Olur. Sayılmaz. Hayır sayılmaz. Hayır Sen de aynısını yapacaksın Beyza'ya. Hayır hayır, oynanmaya hayır. Okey o zaman bir, bir dakika ben bir burada... de kaybettim. Niye bakayım ki dostum acı yiyecektim ben sonra. Dostum Ay. acı yemiyorsun. Ama ben da... birden az yapacak. Ha, bir ha, yaptım şimdi ben. şimdi anladım. De. O da yaptı. Eşitiz kimse yemiyor. Tamam tamam Çok iyi şimdi anladım. Tamam. Bu çok iyi oldu. Okey. Liyak, şimdi hakem olarak tekrar donuyorum. Şimdi Baharın dediği geçerli. Tamam. Sus kız. Vau, wow, üç yapabilir <gülüyor> de. Üç. Üç de güzel bir skor bence. Yani Beyza, bilmiyorum. Bence sen <gülüyor> bir de ölürsün. <gülüyor> ya. Evet, en ufak acıma. Neyse, anlatan tamam. daha tamam, bu alıştırma. Anlat olsun. Evet, biraz acı. Su içeri mi? Yiyoruz YouTube'dan sonra. <gülüyor> bir şey diyeyim mi? Bu böyleyse ben diğerleriyle yiyemem. Baba yapamam. Yaparsın oğlum. Baba yapamam. Yiyemem diye bir şey yok çalış bu. O zaman ölmeyeceksin kardeşim. iyi oynayacaksın. Çok acı. O kadar mı acı var. ya? <gülüyor> Oha. O kadar acı değil de. Eee? Hani bunu düşününce şimdi diğerleri daha acı. Su içsene biraz. Tamam şimdi içeyim. <gülüyor> Buradan şey yakıyor artık. Yani Almanın endişe. Oh. <gülüyor> bir yaptı. Evet. <gülüyor> ya uuu. Abi <gülüyor> bir de ölüyorum. <gülüyor> Ay. Abi neden birden ölüyorum güzel, ya? Güzel güzel böyle devam. Bir ya bir. gene bir. Öl. Beyza çok mu acıydı? Vallahi Geçsin mi acısı? Çikolata falan yeseydin biraz. Ya böyle bir şey olamaz sen ya. Sen Sen çok çirk <gülüyor> yapsın ya, Ucunda kaldı. Bu bir challenge değil mi sonuçta? Ben Kocasının bir tanesi. Çat çat çat çat. Evet. Beyza çok kayıp <gülüyor> ediyorsun. <gülüyor> bu böyle gitmez. Beyza bence bu biberler ne olmuş biliyor musun kanki? Oo. Yiye bakalım bar. Kaç evet, yaptın? İki. Yani. <gülüyor> Okey. Bir ikini deniyorum. Bakalım dediğin kadar önemli. Dene. Bak ama biraz dedikten sonra geliyor. Kanka acı. Acı değil mi? <gülüyor> Aziyet. Acı. Benim bu gözümden yaş geliyor. Bu evet, biraz Gayet acı. Aa acı, acı. acıdan acı. Evet. Uh, Can bu böylesiz zehir aldın. Öleceğiz. <gülüyor> Neyse bu video tamam. için ekstra maaş alalım. <gülüyor> evet. Bak bu geliyor. Başlıyorum. Ben başlıyorum. Yoksa sen Aa. başlıyorsun. Acı. Oo, cidden de bayağı bir acı. Uh. Acayip bir şeymiş lan bu. bu. Bu biber resmen görev aşkıyla yanıp tutuşuyor. Her sabah bir kaşık falan gerek yok. Resmen kendine geliyorsun. Gözlerin ne kadar güzel bu arada. Yakınlaşıyoruz. Evet. Ateşlendik. Harika gözleri var. Keşke yakından görebilirsin. Harika bir gözleri var. Ben başlıyorum o zaman. Tamam başlayalım. Kocasının bir tanesi. Çat çat çat çat. Ör. Evet. Evet. İki. İçi. Ben üç yapacağım. Bu arada rekorumuz üç oyun. Bu arada bak. şey yani <gülüyor> bence bu yerler daha az acı biliyor musun? Biz gittik en acıları koyduk. Ben de iki defa aldım. Abi çok... Hiç hiç oyun oynamadık mı? Ya yani bu arada ben ilk defa oynuyorum. 2 hours later. Tamam bir yaptı. Abi iki yapacağım bu sefer. Net yapacağım. Ve rekorumuzun hala üç olması var. İkimizin rekoru da üç bu arada. Alayım okay, ben yedi. yiyorum. Evet. Ekran kaydı al. Ben verebilir miyim? Ağzına. Yok çocuk izliyor ya. Yeterli <gülüyor> mi? Aha. Afiyet olsun. Nazımcınız da o mu daha acı? Bu mu yerlerini mi karıştırdık bak bakayım? Kanki bu daha acı. Ay yerini karıştırmışız. Dur bakayım. <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> Kesinlikle bu çok daha acı. Neyse, Neyse yani giriş acı dayanıklılığımızı daha Aynen. çok arttırmış olduk. Sen başlıyorsun. Niye ben başlıyorum ya? yeter. Ya ama yeter ya. Ya <gülüyor> hocam <gülüyor> söyleme artık ya. <gülüyor> Ağzıma takıldı. Beyza peki bir şey soracağım. Şey nasıl Sor. gidiyor? Ee, bugün çok... Bir <gülüyor> kesiyor. Devam mı etmiyor? <gülüyor> Amacıma ulaştım sonuçta. Bu oyunu bir daha oynamayacağım var ya bu son. Valla benim de son. Bu arada çok zor. Aga 3 yaptım. Bu oyunun Çinize. bir gecede yazıldığını biliyor muyuz? Bir, <gülüyor> bir gecede bizi mahvetmiş. Bir gecede bu oyun yazılır bu arada. Çok kolay. Çok kolay. Bir gecede yazabilir misin sen bu oyunu? İnanmıyorum. Dört yaptı. <gülüyor> Hadi bakalım. Hangisini istersin arasından? <gülüyor> Afiyet olsun. Kocasının bir tanesi. Çat çat çat çat. Kızlar burada ya. Ben buraya geldim. Bu ne ya içeriz. Aa. Cinbu yani. Ama bayağı acılı yazıyordu. <gülüyor> Rekor 4 oldum. Rekor rekoru 4 yaptım Big Boss. Bir ne ya? Bir ne abi acı yedikçe batıyorum. Benim var ya midem ya çalışıyor mu şu an? Sen evet. emin misin bundan? Evet, çok eminim. Bak. Vay çok kolay bir seviyeydi. Geçerdim. Hepsi böyle yan yana dizilmişti. Of saçım kötü mü görünüyor? Yok. Beni kekliyor bari ya. Ya nasıl birde kalabilirim ya? Yeter! Yeter! De. Tozlu deride değilsin. <gülüyor> Al iki yaptım ya. Hadi artık öl de aman şey ol da. Dur Kanka daha şey. Peki bugün buraya gelirken sen neyle geldin? Metrobüste. Metrobüs? Oh. İki. Oh. Eşidiz. Ne eşit? İki mi yaptın ben de sen iki de? Yaptım. Ben de bir yaptı diye ikide bıraktım. İkide bıraktın. Yersen. Bıraktım. Normalde 15'e gidiyor, aynen. Aa, burnum akıyor, yemin ederim. Siz motorla nasıl geldiniz? Harika geçti, umarım yolculuk. <gülüyor> Şu ana kadar harikaydı. Ay modum yükseldi. Ya ben yedikçe değil mi? Oh, al bakalım, var. Bak, bak, bak. Yuh bak, be. Bak. Yaptı 6 yaptı kız. 6, okay. Next level. Şu kırmızıyı yemeye Yemiyorum istiyorum. onu. O kadar da abartma. Şimdi yiyorum. Dördüncü level'a geldim. Sharingan'ı açacağım. <gülüyor> bahar çok güçlü. Dördüncü level'a kadar geldim. Yürüdük <gülüyor> sen hala güleceksin. Bundan sonra var ya. Bunlar Türk yani. Kalk sen buraya gel. Sen kaç yaptın Bahar? 1. Lütfen ne bileyim. Hadi bakalım. Allah'ım hadi artık bir iki yapayım da şu kız ikinci level'a gelsin. Midem ağrıyor ya. Sabah sabah midem ağrıyor Sabah ya. hiçbir şey yedin mi? Ya evet. bu kız var ya, hilebaz, her türlü hilekar, Aa. riyakar çok fena ya. Üzerime komprolar. Ay ben de birde kaldım. Ama bu oyunu kazanan ben olacağım. Genelde öyle oluyor. Hep son dakika kazanıyorum. Ama var, bağır... Bak birde kaldım. İki yapmak aslında hiç zor değil ama ben de birde kaldım. Nasıl kumarda kaybeden... Aşkta kazanıyor. Falan. Hı. Ben ya, ağr! Ağabeyim! Yeter ulan yeter! Yeter! Kocasının bir tanesi. Ya çak, bu şarkı çak, var ya. dinlemeyeceğim. Lanet olsun ya. Her o gire girdiğinde ben <gülüyor> ölüyorum. Sen bana <bunlar, gülüyor> langıdı lan de. Beyza, şey bir şey soracağım. <gülüyor> <Allah>, langıdı <gülüyor> şey. lan langıdı lan langıdı lan langıdı. Samsam dövbe. İki yaptın sen? Gümbeci <gülüyor> gümbam <gülüyor> gümbam <gülüyor> gümbam. Ebe gümeci. Langıdı lan langıdı lan langıdı lan langıdı. Samsam dövbe. O oh, boğazıma kadar geldi acılar. <gülüyor> Bir dakika. Oça geliyor. Ha yani, geliyor. Peki biraz doldurmadın mu? <gülüyor> Ei, iğrenç. Neden? Hiç acı değil ama iğrenç tadı. E, <gülüyor> tam, tam, tam tam. Neyse işte Survivor parkında gidiyorsunuz. Lang gidilan lang lang langı Ya langı ama gerçekten mı? şarkıları yasaklar mısın arkadaşlar? Hayır şarkı. Beyma. Çünkü sen de söyleyebilirsin. Söylemiyorum. Ben ka hile yapmayacağım. Abi hile değil, ben e, özgür irademle şarkılarımı söylüyorum. Evet, son level'a geldim. Hadi bakalım. Harika. Harika bir. En acı biberimiz. En acı biberimiz, <gülüyor> evet. Alperen. Efendim? En acı biberimize geldim. Zehir, zıkkım Siz bu oyunu nasıl oynayamıyorsunuz anlamıyorum ben. Zehir, zıkkım dedikleri Sinkiz biber ya. elimizde arkadaşlar. Hadi Aa, geliyor. Hmm, nothing. En azından hiç. Biraz acı. Bir okay, biraz acı. Diye bir sana beyza. Ya bir şey olmaz, kurutulmuş etin hemen lazım acısını anlaması. Biraz acı. Ye, ye bir şey olmaz. Uh. anlamazsın yeter. Öyle anlayamazsın içine hepsini. Yersene. At ağzına. Abi kuru ne kadar çirkin lan? Arkadaşlar bu acı. Acı mı? Acı. <gülüyor> Turalsa <gülüyor> <gi> <gülüyor> <gülüyor> geçtim. Turalsa oh. geçtim. Wow. Tüylerim diken diken oldu. Mevlim ne çıktı? Valla. Tüylerim diken diken. Ya, Bak boğazım yanıyor. Lan. Nereye peysin? Yemin ediyorum, gel al bir tanem. Evet. Bak, evet. burnuma acıyor şu an. yapıyorsunuz. Aa. Kameranın önünde ya mi? Bunun hepsini mi yedin sen? Yedim. Bunun hepsini. Ye. Yok. Çok az, Onu oh, çok az. Şunun yarımını yerim işte. Aa, onun yarımı ne, ben o kadar yedim. Burnum yanıyor şu an. an Aa, mi? kulaklarım yanıyor. Abartıyorsunuz. Yemedim, kulaklarım yanıyor. Niye ya. abartalım oğlum? En başında da... Yediğimiz yedik, bunlara acı gelmediyimiz söyledik, bunları da acı diyebildik. Oh. <gülüyor> Aha bak kameraya bak bak. Oh. Öyle olursunuz işte. Daha yuttumuz ben. Abi vallahi burnundan geliyor kal acısı. Burada, burada kal. Ben acıyı ince tutuyorum. tutuyor. <gülüyor> tutuyor. Bence bir el daha atabiliriz. Ha? <gülüyor> Bak bir el daha atalım tamam mı? Kaybeden dördünü birden yesin. Yok, bir el daha atalım kaybeden sen bunu ye. Ben, ben niye yiyorum? Bana ne, bir el daha sen istiyorsun. Daha atalım heyecanlı. Ben gidebilir miyim? Git gidelim. Yani, yani gördüğünüz üzere hakikaten acı. Adam ölüyor. İyi ki sadece dilimi değdirmişim. Dedim Eğitim ki yanıyor. at ağzını. <gülüyor> Ay vallahi burnumdan geldi, hönkürcem gibi de şöyle. Süper. Konuşuyor. <gülüyor> Oyunu ben kaybettim evet. ama yenilmeye doymadım arkadaşlar. Evet. O yüzden ben bir round bir daha davet edeceğiz. Bir mi? round daha yapacağız. Kaybeden en acı biber ve en acı diğer biberi evet. birlikte yiyecek. Sen başla. Niye ben başla? Hep ben başladım. Tam taş makas mı? Okey. Hadi, hadi. Just contact. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çıldıracağım niye ben? Of. Nasıl <gülüyor> çırdı kız? Lang lang lang lang. Ya bu haltta şarkı olmasın. Bu haltta şarkı istemiyorum. Dilerim anne anne. Eve gelme. Oha üç yaptı. Üç yaptım. Hadi bakalım. Hadi Üç alınan. yaptı. Hadi Allah ne olur. Bismillahirrahmanirrahim. Beyza son ne bunda ki öğreneceksin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <tık> <tık> <tık> rabb'i esir bela. Çok sıra bir Beyza geçen gün ne oldu biliyor musun? Bizim Kurgucu Alperen var ya onunla birlikte motorla şey gidiyorduk. Eee gidiyorduk Sit down, come on. Kendi kuyumu kendin kaldı. Al bakalım. Yani. Ben yedireceğim. Hani bunun hepsi mi? Bu mu yani? Tamam, birazcık keseceğim, birazcık keseceğim, tamam, tamam. Hepsini <gülüyor> veriyor. Tamam, okey. Hadi bakalım. Uçak geliyor. Bir şey değil mi? Ölürüm, birazcık acıma. Ölmezsin. Evet. Bak, bak bak, ne yo, yapamıyorsun? Göstereceğim. Yo, yo, yo, yo, yo. yo, yo. Sen You can't. take Hayır, hayır, hayır. Bunun içine tamam, bundan Beyza. koyacağız. Hayır aşkım, hiç gerek yok. Hiç, böyle kasmana gerek yok. Ben ardartla yapıştıracağım ben biraz sana. Birazcık bundan azaltalım. Yo, yo, yo Beyzacığım, come on. Hadi bebeğim, çikolatan var, hadi. <gülüyor> Ne dersin? Hayır ya. Ama bu Bak, çok. ne kadar çok seviyorum. Bu Hadi çok ama. Kesin çok benim yediğim de bu kadardı. Yalan atma. Niye yalan atayım ya kamera orada. Ama biraz daha kopardım seni çok sevdiğim için. Hadi al bakalım. Yo <gülüyor> yo yo. <gülüyor> Hayır Beyza yine yapıyorsun. <gülüyor> Ye şunu. Al bunu. Van Gırt. Hadi bakalım. Ya hastanelik olursam? Ya abartma. Hiçbir şey yemedim. Bak. Geliyor. Hastane geliyor bana. Çikolata yiyorsun. Çok kötü gelirsin. Ya bayılırsam. Abi, abi niye bayılasın dedimsin ya? Geleneğimizde acı var bir kere. Sağ tarafım felç. <gülüyor> Öçürüyor bunda. <gülüyor> <gülüyor> İçtikçe daha şey oluyor. Şeker ye, ekmek ye. Şu kulağım yanıyor. Sana evet, yemin ederim. Bu benim kulağıma vurmuştu. Kulağımı kulağım vuruyor. Belen versin kulağımı evet, yanıyor. Evet biraz daha bekle. Kulağım vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> ya ben çok kötü oldum şu an. O zaman ne yapalım keselim mi? Kusmaya gitsen hadi. Bitiş çekelim hadi. Bitiş bir şey olsun ya. Kapatıyorum ekangörü. Ben, ben böyle... harbi tuvalete ha. gidiyorum bu arada. İyi misin Beyza? <gülüyor> Sen kapatsana mi gidiyor? İyi misin? Abi Arkadaşlar söylesin. işte böyle bir video denedik. Beyza bu olaydan daha zararlı çıktı görünüyor. Evet ya da daha deneksiz çıktı. Ama son ronda sen istedin kanki. Sen kırsın bunu. Ne bileyim ya. Çok güvenliği düşünün. Evet. Son gülen iyi güler. Ama ben böyle ellerin daha fazla olmasını istiyorum böyle oyunların. Ne başka cezalı ya. oyun istiyorsanız Beyza ve benden başka bir challenge Hı. var. Mutlaka yorum yapın, beğeni butonuna. Çok tamam unutmuydum. Neyden? geçti ama. Çünkü evet. o kadar acı yedik ki yani evet, düşe vurduk evet, onu. Evet. Kulaklardan sinirimiz çıktı. Çok daha iyi şu an. Gelip pişirelim.